Global kitle fonlama platformları, üretim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimlerin uluslararası çapta büyümesi için onlara değer katmayı amaç edilmiştir. Girişimcilerin şirketleşmesi, pazarların ve girişimlerini büyütmeleri için gereken finansmanı, yeni nesil finansman yöntemi olan kitle fonlamasını kullanarak hızlı, kolay, teminatsız ve faizsiz bir şekilde tedarik edebilmelerini sağlayarak girişimcilik ekosisteminde önemli bir rol oynar. Girişiminizi geleceğe taşımak için siz de şimdi bir kitle fonlama kampanyası başlatın. Fonbulucu.com'a gelin, değişimi yakalayın.